3 otogaz mühendisi herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda uzun zamandır üstünde çalıştığımız buji sihirbazından sizlere bahsedeceğim. Evet buji sihirbazı dediğimiz olay uzun zamandır internet sitesi üstünden hangi araca hangi buji olur, hangi araca hangi buji kodu uygundur vesaire bunlarla alakalı bir çalışmamız vardı ve bugün itibariyle bu çalışmamızı sonlandırdık. 3elotokas.com.tr sitesinde artık e, aradığınız buji koduna göre hangi araca hangi buji hangi motor koduna hangi buji veya araba markasına göre de e, buji'lerinizi kolaylıkla seçebileceksiniz. Sadece aracınızın motor numarasını ya da arabanızın markasını ve modelini sitemiz üzerinden seçerek aracınıza uygun olan en uygun buji modelleri karşınıza liste çıkacak. Buradan da kolaylıkla kafanızdaki soru işaretlerini motor koduna ve buji koduna göre internette araştırarak da bulabileceksiniz. Aynı zamanda bujileri sitemiz üstünden sipariş verebilirsiniz. Kargo hizmetimizde çok yakında başlayacak. Servisimize de gelirseniz zaten burada bujiler mevcut oluyor ağırlıklı olarak burada da dönüşümünü daha doğrusu montajını, buji değişimini yapabiliyoruz. Buji sihirbazının da sizlere nasıl çalıştığını birlikte göstereceğim. Sizin de yine de bir önden bilginiz olsun. Bilgisayarımızın üstünden arama motoruna 3er otogaz buji bulucu yazdıktan sonra ilk açılan sayfaya tıklıyoruz. Ve sayfamız açıldıktan sonra alt tarafa doğru biraz kaydıktan sonra sayfayı Anahtar kelime ya da motor kodu iki sekmeden birine Ya aracınızın marka modeli ya da motor kodunu belirterek En son olarak da search arama tuşuna bastıktan sonra aracımızla alakalı altta Tüm model ve markalar biji kodları Bizlere çıkıyor arkadaşlar Buradan da dediğim gibi detaylı olarak Aracınıza özel olarak motor koduna ve Arabanızın marka modeline uygun şekilde tüm biji kodlarımız Sayfamızda Açık ve net bir şekilde sizlere sunuyoruz tabii zaten herhangi başka bir problem var ise yine bizlere telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi servisimize gelerek de buji değişimini gönül rahatıyla yaptırabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.